Tabii ilgiyi geçtiği soru Türkiye'nin çok büyük kentlerine geldiği karmaşık düzeyi içinde bu soruyu Türkiye'nin rasyonel bir şekilde tartışması lazım. Yani kent merkezlerine gelen talebi, kullanım talebini ne kadar manipüle etmeliyiz, nasıl edebiliriz? Şimdi burada fiyat bir mekanizma ama tek mekanizma fiyat değil tabii. Bunlardan daha Göreli olarak daha kolay olabilecek bir mekanizma, ee, bu kent merkezlerindeki park yerinin ücretli haline gerektiğiniz, <gülüyor> i̇lk, ilk, ilk aklına gelecek şey kendini içindeki bu merkezlerin içindeki, şimdi ne yapıyor, adam geliyor, dükkanın önüne arabasını koyuyor, on iki saat orada duruyor ve bir de bir para öde. Evet, ve senin yaptığın altyapı yatırımının kapasitesini de yaraya düşüyor. Şimdi bu hakikaten rasyonel bir tutum değil. Ama ben de belediyecilik Türkiye Belediyeciliğinden biliyorum. Türkiye Belediyeciliğinde çeşitli zamanlarda <gülüyor> yollara park metre konulmaya çalışıldı <gülüyor> Ve Türkiye bu park metreleri beceremiyor. Yani şimdi bu bana müthiş bir tereddüt yapıyor. Yani niye mecbur? Askerler zamanında da bu denendi sanıyorum. Diğer belediye başkanları da denendi. Türkiye sokağa park metre koyup para alamadı. Şimdi acaba bu halkın ödeme disiplinsizliği mi yoksa buradaki parayı mafya, mafya ile bölüşüldüğü için mi? Çünkü orada park olmadığı zaman adamlar para ödemiyor demeye de gelmiyor. Ee, orada bir başka informal informel bir mesele çıkıyor. Ee, şimdi bu işin bir tarafı ufak meselesi. Siz, ben Hocam bu... hemen burada bu yeni uygulama tabii. konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabi yeni uygulama ee, yani bir çaba yani bence e, kendi kalabalık yerlerinde bulun yapmakta yarar ama rafine değil. Yani benim fark ettiğim ben ben bir kere arabamı park ettim gelip birisi 5 lira aldı hı hı. Süresi, yok, süresi yok belli şehirde rafine değil kafinde derecede. Beş lira ben 16 saat dursun orada. Çünkü pazar hesabı verildiği için ama herkese bu yol senin. Ee, sen şey yap, sen bana bu kadar parayı garanti edeceksin. Evet, İnformal e, sektörün de biraz önüne geçmek adına. Evet, Tabii de, tabii. Yani, yani mafyanın falan, yerine...